Merhaba arkadaşlar like atmayı asal hasardan abone unutmayın. Evet, ne yapıyorsun Emir bugün? Ya ne yapıyorsun abi? Sen zararına varsan Sen gitarlaım sokul. Ben kurtarmaya çalışacağım. Adın nerede? Oha çok güzel. Cemil bana vurma. Cemil'e bak. Nasıl görünüyor? Harika harika tamam bekle. Dur kalkan almıyor musun şimdi? Şimdi şimdi seviye bir, birinci seviyeydik. Vurma bana. Zombi. Akşam yap. Akşam yapacağım bana vurma inşallah sana altta birisi var görüyorum. Bunları kırmak yok ben kıracağım şu canavar canlandırmaları. Yok ben kıracağım. Hayır ben kıracağım. Hayır. Hayır evet, selam. Yukarıdan buraya doğru gelirler inşallah. Ben otomobili şey kulübeye bırakıp geliyorum. Tamam ben abi, abi, abi. Evet, o o ne? Gel ben. Abim şiirle geliyorum. Tamam. Hazır. Yeni çocuğa mı düşmüş onun tek? Kolay çıkar mı? Yukarıya çıkamıyorum. Arkadaşlar ata oldu. Az kaldı cüce. Ana ne? <gülüyor> az kaldı. Emir ne Altın. yapıyorsun? Gidiyorum, başka ne atayım? Saldıracağımı zon girelim. Tamam. Hani buradan saldıracağım? Gelmiyorlar ki. Hani gireyim bari, gireyim. Pardon, Tepe'ye, yani neredesin? Tamam, ben gireyim. He, bir lokaldı. Evet, şuradan biraz daha Onları kral varsın. Bir daha. Öldürsen bir daha yok bu arada. öldürsen bir daha şey yok. Ne dedir? Selam. Öldürsen oh! bir daha yok. Şey yok. Yani bir daha öldürsen diyorsun. Destek geldi. Aa, dur. Neşret geldi. Ben kaçar. Ben kırmağa gidiyorum. Kıracan. Kramasın. Gündüz olma kadar kıramazsın Gündüz olma kadar, kadar kırmak yok. Sen de kır. Ben de kramam zaten. Da. Burada iki tane salak var. Biri düştü. Tamam. Ben asadikleri öldürün ki evimize girelim. Neşin ne yapıyor? Havadan destek geldi. Amına koyayım, destek geldi. Aman ne oluyor lan? Bana sıkıyorsun. Hadi sana sıkıyorlar. Havadan destek geldi diyorum. Amına koyayım, seni sikti. Ben işte. kurallara. Haylazkır, farkından Çıkmıyorum ben. Gericek hala atıyor. Gel şuraya kuran ol Abi salak gibi anla. Orada oğlacınla baksana. Yemeğim yok benim. Altın elimi almış. Almayan atıyor sen. Aba destek geldi. İster oyna. Malakemle. Ya orada zombi var. Girdi evet. Bir tane daha girdi. Gire girdi. Giremedi. Oldu. Bana şey atsana. Efsne olsun Şimdi sert var. Sevin. Gelimin gelmen gerekiyor. Bana mı ya bak. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Neyse. Neyse göreyim, göreyim. Gel gel. Ver abi ne olursun. Birine alarak. Nerede? ne? Sen ki almış gelin. Sen Şimdi... ne? Ay. Ağrıyı düştüm. Tamam dününüz ona kadar evli, evlerde bekliyor. Bir saniye bir şey bakar. Ya sen kesinlikle şeyi kapattın değil mi? Evet birbirimizi Ay dün şeyini kapatmadım ben. Ben abi şeyden çekeceğim. Şuradan. Ee, Demir sana sıkam mı var? Destek yerde. Hadi öldü boşuna uğraşma. Yani niye öyle diyorsun. İyi öyle diyorum lan. Ne buradasın? Gir anan et atar susar. Oğlum zombi merhaba. Selamünaleyküm. Biz ambulanslar <gülüyor> çünkü <gülüyor> ben kapatacağım. <gülüyor> Üste burayı kırıyorum. Özür dilerim de. Sıralabiliriz ya şey sıkıntı yok Tamam abi dündüz oldu sayıladım dündüz oh. Tamam Hoşuna yok biliyorsunuz el kendinle Like atmayı Sadece abone unutmayın Görüşmek üzere bay bay Evet çünkü. şimdi böyle bölü İk Dur ee, üçüncü bölüne pardon dördüncü bölüne görüşürüz. Bu üçüncü bölüne arkadaşlar.